Darıca'da İstiklal Marşı Coşkusu 2021 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Marşı Yılı olarak ilan edildi. İstiklal Marşı'nın anlamı ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak için Darıca Belediyesi olarak çeşitli etkinlikler düzenleyeceğiz. İstiklal Marşı Coşkusunu yaşamak ve yaşatmayı İstikbalimizin teminatı gençlerimizi İstiklal Marşı Ruhi ile yetiştirmeyi milli bir görev olarak kabul ediyor. Aziz şehitlerimizi minnet, şükran ve rahmet alıyoruz. Tarihler 1921 Milli şairimiz Mehmet Akif, Sakarya Meydan Muharebesi öncesi kahraman ordumuza armağan ettiği İstiklal Marşı'nı 100 yıl önce ilk kez Ankara'daki Taceddin Dergahı'nın duvarına yazmıştı. Peygamber Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ederken sığındığı mağarada yol arkadaşı Hazreti Ebubekire söylediği ''Korkma, Allah bizimle beraberdir'' sözünden ilham alarak düşmanlara meydan okuyup milletimize korkma diyerek kahraman ordumuza moral veriyordu.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 Kurtuluş Savaşı ve milli mücadelenin taşıdığı anlamı ebedileştirmek, Türk ordusunda coşku uyandırmak ve bu coşkuyu gelecek nesillere taşıyabilmek adına Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi öncesi İstiklal Marşı'na ihtiyaç duyuldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Nisan 1920'de İstiklal Marşı yazılması için bir yarışma düzenlendi. Akif, her mısrası milli mücadele coşkusunu, imanla yoğrulmuş milli mücadele insanını anlatan İstiklal Marşı'nı Ankara'da Tacettin Dergahı'nda 17 Şubat 1921'de yazdı. İstiklal Marşı, 1 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi'nde coşkuyla okundu. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı'mız, meclis tarafından sevgi gösterileri arasında... İstiklal ve istikbalimizin sembolü milli marşımız olarak kabul edildi. İstiklal marşı coşkusu tarihi meclis binasından tüm yurda dalga dalga yayıldı. Ben ezelden biridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım.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 ne bu şiddet bu celal? Sana olmaz ökülen kanlarımız sonra helal! Hakkıdır! Hakkı tapan! Milleti bir istiklal. Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diyerek bu güzel vatan uğruna can veren şehit ve gazilerimize vefa borcumuz var. Darıca Belediyesi olarak İstiklal Marşı'nın 100. yılında aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor İstiklal Marşı coşkusunun Darıca'da her zaman yaşanıp yaşatılacağını, Milli Marşımızın coşkuyla okunacağını ilan ediyoruz. Çatma! Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet bu celal!